Bekdüm artık inan bu inadından, inadından. Tümlüsüne bak yıldım inancımdan. inancımdan, Bıktım yalandan daha geçme yakınımda, yakınımda. bak düştüm uçurum. Mı? lütfen yalnızlık mı içimi ki bilmem sar beni soğuk etraf gücü. sen bilemem ben düştüm düşten. sigaramda saklı düş kırıkları dumanı seni sarsın derin bakışları kaybedemem kendimi son olmalı gidip gelmelerin son bulmalı karanlıkta etraf mı? kendimi nafet. Kendini küfret acıları yad et, acıları yad et. Bıktım artık inan bu inadından, inadından. Tüm hızına bak